İlgili uzman psikoloğumuz Büşra Sever ile Gelecekli bir program daha yapacağımızın müjdesini vermiştik. Bugünkü konumuz herkesin merak ettiği, herkesin yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi. Ego eğitimi, hepimiz egolarımızla savaşıyoruz. Bir evet. diğeri de imago ve ilişkiler. İşte bu konu açılımında ben de sizler gibi çok merak ediyorum. Ve Büşra Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız görüşmenim Büşra Hanım? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Ve heyecanlıyız da aynı zamanda. Çünkü iki şey öğreneceğiz. Bir egomuzuna sahip olabiliriz. Evet. Ee, i̇kincisi de imago ve ilişkiler. İmagonun tanımını da çok merak ediyorum. İsterseniz egodan başlayalım mı? Evet. Ee, Hepinize mevcut bir ego var. Bazen evet. o tavan yapıyoruz. <gülüyor> Bazen yerlere düşüyor. Biz nasıl tedavi edebiliriz, nasıl eğitebiliriz kendi egomuzu? Ee, i̇lk önce şöyle söyleyelim. Malumunuz ben tesavü psikolojisiyle ilgilendiğim evet. için egoyu tanımlama şeklim, modern psikolojiden <gülüyor> biraz daha farklı ve tedavi etme yöntemim biraz daha farklı. <gülüyor> Ego yönetiminde özellikle benlik tenkastımız kişinin <gülüyor> öz bilinciyle tanıştırmak <gülüyor> ve bu doğrultuda dediğim gibi eksiklikleri ve noktası Artıları yönünde e, kişiyi hı hı. bilinçlendirip tedavi etme e, söz konusu. Hı hı. E, şöyle bir şey var. Özellikle zamanımızdan herkesin problemi. Daha madde odaklı yaşıyoruz. Dolayısıyla da Çok dünya duvar. aslında e, varlığı olarak geçici bir yer. Hı hı. E, kazandığımız para, işte aldığımız ilman, her şey aslında her hı hı. şey baktığımızda hepsi geçici. Dolayısıyla hı hı. Da insan zihni genelde bizi işte, hep... işte hırs işte kazanma işte hı hı. buna gittiği için sürekli bu dünyanın sürekli değişken koşuşturmasına ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte onda hı hı. yoksa ben e, bende niye yok? Hı hı. işte e, ya da ne bileyim hep sürekli bir daha zengin değilim, Niye daha başarılı değilim? Niye e, daha yukarı var. değilim? Bir kıyaslama var. Aslında Hı -hı. kendi iş dünyamızdaki e, yani bizim aslında yarışacağımız kişi başkaları değil de kendimiz olmamız Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Kendi eksikliklerimiz üzerine kendimizi aşmamız, geliştirmemiz, değiştirmemiz önemli. Kendini güçlü hisseden kişi her zaman e, Hı -hı. yani kendi iş dünyasında o gücü sahip olan sonsuz sevgiye e, Hı -hı. işte sonsuz hiç olmak diyoruz biz. Aslında e, hiç olduğumuzda aslında birçok şeyi tüm sevgimizde kucaklıyoruz, oluyoruz. Tüm hı hı. E, e, olanları kabul ediyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla da bu bizim dünya bakış açımızı, e, insanlarla iletişimimizi, iş yaşantımızı, evliliklerimizi tamamıyla etkiliyor. Hı hı. E, bu konuda e, kişiye hı hı. kendi e, özbenliğini tanıtarak... Hı hı. E, bilissel ve davranışsal olarak e, hayata e, nasıl tutunabileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ego, ya, ego e, tanımından kastımız dediğim gibi kişiyi kendine tanıtmak, hı hı. özbenliğini e, kazandırmak ve zihinsel olarak da e, zihnin yanlış e, işleyişini düzene sokmak. Zaten zihin dediğimiz hı hı. şey aslında ego. Evet. bir ilüzyon aslında ve biz hı hı. o ilüzyona kapılıp tamamıyla gerçek dışı davranışlar sergiliyoruz. Hı hı. Kalbimizin istek ve arzularından tamamıyla kopuk. Zihnin bizi zihin bir yani şey gibi düşünün, bir çekiç hı hı. gibi düşünün ya da işte ya da bir e, halat gibi düşünün. Sürekli sizi çekiştiriyor. Aslında yapmak hı hı. istediğiniz kalben yapmak istediğiniz şeyi zihin diyor ki her yapmamalısın. Bak yaparsan eğer işte onun gözünde hı hı. alçalırsın. Eğer hı hı. işte az para kazanırsan küçük düşürürsün. Hı hı. Hı hı. Ya da şunu yaparsan beğenilmezsin. Şöyle davranırsan hı hı. E, şöyle Sürekli tepki alırsın. Sürekli bir memnun etme, çevreyi memnun etme kaygısı mı var? Tabii. Biz böyle yani ego zaten budur. Hı hı. Sürekli hep bir yarış, bir savaş hı hı. alanı sağlar bize. Ama hı hı. normalde insan varoluş olarak, bedensel olarak da hı hı. normalde olması gereken şey olmalı. Biz onu kabullenmeliyiz içsel olarak. Ve dolayısıyla da e, tasavvufta deriz hani teslim olmak, Hı -hı. olana teslimiyet, Hı -hı. E, olan şey anında e, e, orada olabilmek, e, onu her şeyle e, kökünden Hı -hı. hissedebilmek, üzüntüyü, sıkıntıyı, başarısızlığı ya da ne bileyim Hı -hı. herhangi bir kaygıyı, neyse yaşadığımız o problem, bunu Hı -hı. Yaşat, yaşayabilmek, hissedebilmek önemli olan. Hı -hı. Biz genelde ne yapıyoruz? Ego diyor ki savaş ya da evet, kaç. Reddet bu durumu. Hı -hı. Ya yüzleşme. Hı -hı. Sen işte ne yapacaksın hani... Bir şekilde üstesinden gelebilirsin diye ama biz hı hı. sürekli aslında sen daha güçlüsün. Sen yaparsın, daha güçlüsün önemli. gibi telkinlerle hı hı. zihnimizi yönettiğimiz için dolayısıyla hayatımızdaki ilişkilerimizde de yaşantılarımızda da genelde bu savaş hı hı. kaos ortamından kurtulamıyoruz. Bu şekilde. <gülüyor>